x eksi 4'ün karesi bölü 16, artı y eksi 1'in karesi bölü 49, eşittir bir denkleminin hangi elipse ait olduğu sorulmuş. Burada da birkaç tane seçeneğimiz var, 4 tane seçeneğimiz var. Evet, biraz düşünelim. Elipsin merkezi 4,1 noktasında olacak, öyle değil mi? Bunu nasıl mı biliyorum? Elipsin denklemi, x eksi merkezin x koordinatının karesi, bölü yatay yarı çapın karesi, artı, y eksi, merkezin y koordinatının karesi, bölü, dikey yarıçapın karesidir. O zaman, buradan merkezin 4,1 noktasında olacağını söyleyebiliriz. Mesela, bu seçeneğin merkezi 4,1 değil. Bu da değil, bu da 4,1 değil. Ve evet, merkezin 4,1 noktasında olduğu tek seçenek bu. Daha yatay ve dikey yarıçapı incelemeden doğru seçeneğin bu olduğunu öğrendik. Ama size yatay ve dikey yarıçapları da göstereyim. Bu seçeneğin yatay yarıçapı buradaki turuncu çizgiyle verilmiş ve 4 birim uzunluğunda olduğu için yatay yarıçap 4 birim olacak. Denkleme baktığımızda 16 gerçekten de yatay yarıçapın yani 4'ün karesi. Dikey yarıçapsa y eşittir 1'den y eşittir 8'e kadar. yani 7 birim uzunluğunda. Denklemde paydadaki sayı yani 49 7'nin karesi. Kolaymış değil mi?